Selam Boğa Başak Oğlak arkadaşlarım Şengül'ün Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz sevgili toprak grupları nasılsınız iyi misiniz İnşallah iyisinizdir yeni yılınız kutlu olsun sevgili arkadaşlarım şöyle güzel sağlıklı sıhhatli huzur dolu yeni yıl geçirmeniz dileğiyle Sevgili toprak grupları diyorum Boğa Başak Oğlak arkadaşlarım sizler için bir aylık süreçte Ocak ayında kariyer iş aylık bütçeniz borçlar tarot açılımı yapacağım sizler için sevgili arkadaşlarım şöyle bu arkadaşlarımdan başlayacağım oğlaklardan çıkacağım başlayalım bakalım bu arkadaşlarımın kariyer iş hayatı aylık bütçesi borçlar bakayım ne gösterecek bir aylık süreçte öğrenciler de içinde dahil olmak üzere sevgili bu arkadaşlarım biraz kısıtlı tutuklular kariyeri için mücadele eden veya iş arıyorsunuz veya çalışıyorsun veya öğrencisin sevgili Boğa arkadaşlarım. Hiç merak etmeyin bakalım bakacağız. Evet. Şimdi Boğa arkadaşlarımın öğrencileri, çalışanları, iş arıyorsunuz, iş başvurusu yapacaksınız veya yaptınız. Biraz kısıtlılık durumları söz konusu görülüyor. Sizlerde canlar bir yere kıpırdayamamak veya bir yerden size hani bir alo gel işe başla gibi veya istediğiniz yolda iki adım ilerleme durumları durmuştu vaziyette sizlerde öğrencilerde içinde dahil sevgili boğalar iş hayatınızda veya kariyer durumunuzda ama merak etmeyin bakın burada başarı gelecek yalnız sinirlenmiyoruz sevgili arkadaşlarım çünkü burada biraz da öfke durumu da var bu kısıtlılık ayağınızı bir kaç gün bağlaması veya bir hafta kadar sizi tutuklu bıraktı iki adım ilerleyemediniz değil mi Evet vaziyet bu kızmıyoruz akıllı hareket edeceğiz bu kart maddi işlerde başarılardan bize söz eder sevgili arkadaşlarım biraz içinizde şu kısıtlılıktan kadersel olarak hani talihim yok kaderim yok bu niye böyle oluyor tam işler iyi iyi giderken gibi içten içinen bizi kızdırabilir kızmıyoruz sevgili arkadaşlarım ardından ne yapıyorsunuz bakın bir şekilde huzur aramaya çalışacaksın Dolayısıyla bazı arkadaşlarım ikilemde kalabilir. Acaba şöyle mi gitsem, böyle mi yapsam gibi sıkıntılarını arkaya atıp ikilemde kalma durumlarınız var. Daha sonra ne yapıyorsun? Yine aynı şekliyle. Biraz bu sizi denge olarak sarsabilir. Ama ve lakin şu vaziyeti de atacaksın. Öfke duymayacaksın, nazikleşeceksin. İş başvurusu da yapsan nazik davranacaksın. Öğrenci de olsan bir şekilde... Nazik davranacaksın ve size de nazik davranmaya çalışacaklar çünkü dikkatli olmak durumundasın önünde koca bir ömür var sevgili arkadaşlarım iş hayatınızda kariyerinizde daha kötü olmaması için vaziyeti görüyorsunuz değil mi sevgili boğalar olayın daha kötüye gitmemesi için kendini toparlıyorsun bak burada ardından bu şekil hareket edersen şu ortamı görüyor musun köklü kuruluştan zenginlikten bize söz eder ama ve lakin dikkatli ol der dikkatli hareket edeceksin ardından bakın denge kartımız şanslı yere doğru gideceksin güneş yüzünü gösterdi büyük şanstan söz eder zengin ortam sizi bekliyor ne zaman ileride sevgili boğa arkadaşlarım kariyeri için iş hayatı için mücadele eden sevgili boğalar öfkelenmiyoruz sıkıntıya dara düşürmeyin kendinizi olabilir zaman zaman bu tür şeyler hayatımızda cereyan edecektir ne olursa olsun dengemizi kuralım şanslı yere doğru sabırla gideceğiz çalışarak gideceğiz mücadele ederek gideceğiz her ne olursa olsun öfke duymayacağız dilimize hakim olalım dolayısıyla nazik davrandıkça hem dikkatli olacağız bu dikkatlilikte bizi zengin ortamlara getirecek bundan hiç kuşkunuz olmasın sevgili bu arkadaşlarım tamam öğrenciler çalışanlar iş arayanlar aynen bu gerçeği bu şimdi aylık bütçenize bakacağız sevgili bu arkadaşlarım bir anda sıkıntılar neyse çözmek için atağa geçiyorlar geçiyor musun atağa geçiyorsun mücadeleye veriyorsun ama biraz da burada tıpkı burada olduğu gibi biraz bir öfke durumu var her ikisi de öfkeden söz eder bizlere öfkelenmeyelim sakin olalım sevgili arkadaşlarım çünkü akım var aylık bütçenize akım var aylık bütçenize akım var ama örneğin doğalgaz çocuklar okuyor taksitler borçlar ev kiraları vesaire derdinizi sıkıntınızı sizler biliyorsunuz aylık bütçesi için mücadele eden sevgili boğalar genelinize söylüyorum merak etmeyin dikkatli olun bakın akımınız az ya da çok bir şekilde sizin evinize giriyor cüzdanınıza giriyor mutfağınıza giriyor sevgili arkadaşlarım bununla beraber sizin bir aydan diğer aya kadar hani bazen deriz ay başını getiremedim iki yakan bir araya gelmedi cebimde kuruş kalmadı İşte bunlara çözüm arayacaksınız bir anda hata geçeceksin çözüm arayacaksın bu sıkıntıyı bitirmek için cebindeki kuruşların bitmemesi için mücadele vereceksin neden bu akımın bitmemesi için sevgili bu arkadaşım aylığı için mücadele eden bu arkadaşım kadersel olarak ne yapıyorsun değişime gideceksin ister istemez cüzdanını seveceksin bir yerlerden destek göreceksin desteklenmek demektir hadi iyisiniz boğalar hadi çok güzel geldi sevgili arkadaşlarım çok güzel geldi destekleneceksiniz süper kadersel olarak değişimlere gideceksin bu arayışlar sizi güzel yere doğru getirecek destekleneceksiniz şimdi aylık bütçesi için mücadele eden Arkadaşlarımızı tamamladık Aylık borçları olanlar Veya yıllık borcunuz var Veya toplu bir borcunuz var Sevgili bu arkadaşımın Bir aylık süreçte tabii ki bunlar Ha ödenmez Acaba ödenecek mi bir yardım eli bir mucize oluşacak mı Tek bir kartla bakalım Bir şeyleri değiştirmek isteyeceksin Sevgili borç içinde Kıvranan boğa arkadaşım çünkü fırsatlar yakalayacaksın. Küçük çaplı da olsa yaprakları görüyorsunuz değil mi? Küçük çaplı da olsa yolunuza fırsatlar çıkacak. Bundan dolayı bir şeyleri değiştirmek isteyeceksin. Şimdi bakalım değişecek mi? Arayış. Hmm. Arayış. Hala arayış. Böyle bir anda ben her zaman söylerim. Böyle bir anda. hadi ince bir şeyleri bitiremeyebiliriz sevgili arkadaşlarım. Niçin arayışa giriyorsun? Bir şeyler bana uzansın. Borçlardan kurtulayım. Veya aylık taksitlerimden kurtulayım. Bir şeylerin bana uzanması için diyeceksin. sevgili o arkadaşım. Baya bir arayıştasın. Ardından ne yapıyorsun? Arayış olayını bitiriyorsun. Artık yapacak bir şey yok. Dışarıdan fayda gelmeyeceğini anlayan bu arkadaşım. Bütçesini de sevecek. Evini yuvasında sevecek. Başka bir çaresi kalmadığını farz edecek sevgili bu arkadaşlarım böyle bir durum söz konusu yani şu vaziyeti bitireceksiniz yok ben değiştireceğim yok arayış içine gireceğim bunlar bitmiştir kendim düştüm kendim kalkarım misali bakın evinizi yuvanızı seveceksiniz cüzdanınızı seveceksiniz borçlarını seveceksin tamam hadi bakalım özgürlük ardından da özgürlük gelecekmiş sevgili bu arkadaşlarıma tüm kısıtlamalardan özgür olduğunu fark et. Meleklerin bunun için çalışıyor. Gördünüz mü sevgili bu arkadaşlarım, borç içinde kıvranan bu arkadaşlarım. Hiç sıkıntı etmeyin. Her şey evrenin elinde. Siz ne kadar ya Allah, bismillah dediğiniz süreçte ne gelirse yine haktan gelir. Kuldan gelmez. Rahat olun. Tamam? Hadi bakalım. Yüce Allah mutlaka sizlere bir kapı, bir yol açacaktır. Bundan hiç kuşkunuz olmasın güzel insanlar, güçlü boğalarım benim. Evet Ocak ayında bu arkadaşlarımızın iş kariyer borçlarını tamamladık Şimdi kim varmış sırada Başaklar Bereketli Başak arkadaşlarımız Onların önce aylık Veya aylık bir aylık süreçte iş ve kariyer durumlarına bakalım Derken ilk etapta yalan dolan geldi Yani değil mi Ne de olsa genel Genel açılım İş başvurusu yapabilirsiniz Veya öğrencisiniz Çalışıyor olabilirsiniz Bir üst kademeye çıkmak için veya hiç işiniz yok da, sevgili Başak arkadaşım iş arama derdindesin değil mi? Öyle olduğunu farz edelim. Bakın burada iş başvurusu yaptın veya kariyerin için bir üst noktaya çıkacaksın patronun yalan söyleyebilir. Sevgili arkadaşım oyalayabilir sizi. Aklında başka biri çalışanı vardır sizi oyalayabilir. Örnek veriyorum veya bir arkadaşınız size bunu yapabilir. İş arayan arkadaşlarım. Güzel kardeşlerim öğrenciler için de bakın sizler küçük çaplı bir yalanla karşılaşabilirsiniz ki siz de aynı şeye başvurabilirsiniz. Bir adım ileriye gideceğim düşüncesiyle bence bunu yapmayın. Böyle bir şeye başvuracak olan arkadaşım bunu yapma. Hiç yapma bence çünkü bak hemen ardından sağlam olmayan kart geldi. Bu karşınızda kişi size bunu yaptıysa inanmayın. Sağlam yere gitmiyorsunuz. Siz yapıyorsanız. Bu yaptığınız şeyin sonu yok. Çünkü kartımız başladığı işi tamamlayamamaktan söz eder. Sevgili Başak arkadaşlarım kariyeri için, iş hayatı için mücadele eden sevgili arkadaşlarım. Sonu yok. Yok mu sonu? Sonu yok. Buraya gelindiğinde ise Ocak ayı içinde ne diyeceksin? Uzlaşma ortadan kalktığı Tahriplerden arınmak istiyorum. Belli ki ben yanlış yaptım. Bu insanların aklına uymamalıydım yolumu değiştirmemeliydim ben şimdi kayıpta mıyım kartımız kayıplardan da söz eder ben şimdi kayıpta mıyım kaybettim şurada benim ne güzel bir işim vardı veya bir çizgim vardı birilerinin aklına uydum kendi kendimi yok yaptım veya şuradaki işimi kaybettim kayıptayım kaybettim gördün mü der bu kartımız bundan dolayı ne yapıyorsun bir süre sonra sevgili başak arkadaşım Öğrenci kardeşim çalışan kardeşim hiç fark etmiyor hepiniz için geçerli Burada tekrar ayağa kalkıyorsun Gereksizlere arkanı dönüyorsun Bu gereksizlere arkanı dönüyor Sizin için Urancınız neyse Hedefin neyse işin neyse onun elinden sıkı sıkı tutarak Doğrucu bir şekilde Kendine güvenerek Olayı sabra veriyorsun Sabırla Şeytandan kurtulmaya çalışacaksın şeytanın tutsağından kurtulmaya çalışacaksın. Bir aylık süreçte sizi böyle bir süreç bekliyor sevgili öğrencisin, çalışıyorsun, hiç fark etmiyor. İş ve kariyeri için mücadele eden Başak arkadaşlarım, şimdi bu vaziyet sizi nereye getiriyor? Tamam, şeytanlardan kurtulduk. İşte bu. Aman Allah'ım. İşini seven, evini yuvasını seven, köklü kuruluş yapan zenginlik der şu paraları görüyor musunuz sevgili başaklar buyurun şurada akıllandın kaybettiğini fark ettin kendine güvendin sabırla doğrucu bir şekilde risk aldın aynı eski yolunda devam ediyorsun bak bu seni nereye getiriyor hadi bakalım gördün mü zengin ortamı evini yuvasını cüzdanını seven işini seven kariyerini seven başak halini alacaksın hadi bakalım sevgili başaklar çok güzel geldi çok güzel şimdi aylık bütçesi için mücadele eden başak arkadaşımızın aylık bütçesinde neler varmış bir aylık süreçte ocak ayı sürecinde güzel en azından evrenden destekleniyorsun güzel işlerini düzgün bir şekilde yapıyorsun sevgili arkadaşlarım şu 3 girdi 5 girdi 1000 girdi fark etmiyor bir şekilde kiranı ödüyorsun taksitlerini ödüyorsun, çocuğunu okutuyorsun, gereken neyse yapıyorsun der. Düzenli bir şekilde işini biliyorsun. Der kartımız sevgili Başak burcu arkadaşlarıma şimdi şeytanda bırakmıyoruz. Zafere doğru gitsinler. Az önce söylediğim gibi aynen durum bu. Aile büyüklerinizden veya sizi sevenlerden destekle de görüyorsunuz. Bununla beraber yenilenme var. Bakın ölüm kartı kabuk değiştirmek demektir. Geçmişi bitirdin. Tamam artık yeni bir ben akıllı birini yarattın. Geçmişin gereksiz harcamalarını bitiriyorsun. Bitirdin mi? Bitirdin. Tekrar yine cazibe altında kalma durumlarınız var. Sevgili Maşak arkadaşlarım aylık bütçesi için mücadele eden Maşak arkadaşım. Aylık bütçenizde. Burada yenilendin ama gel gör ki örnek veriyorum. Çarşıya gezmeye çıktım veya alışverişe çıktım. Bir şeyin etkisi altında kaldım. Bir vitrinde gördüğüm şeyin 3-500 liralık. Buyurun cenaze namazına etkisi altında kaldım. Tekrar beni şeytan tutsağına aldı. Neden? E benim ay başında kira ödemem lazım. Partusenin sırası mı şimdi? Örneğin sevgili arkadaşım, örnek veriyorum. Doğalgaz faturam geldi. Onu ödemem lazım. 300-500 artık neyse ne geldiyse. E onu şimdi partusenin çizmenin sırası mı? Mevcuttakileri kullanmam lazım. İşte burada ne yapıyoruz? Bir anda bir şeyin etkisi altında kalınca, şurada biraz bir şey biriktirdik ya, koyduk ya köşeye, İlla onu harcayacağım burada. Akıllanmıyorum. <gülüyor> Sevgili Başak arkadaşlarım, affınıza sığınıyorum. Bırakın da Şengül böyle konuşsun. Ne yapıyorsun? Bunu yapmıyorsun. Bak burada karar aşamasındasın. Ben artık şeytanın tutsağına kapılmayacağım. Hedefimi belirleyeceğim. Nerede neyi harcayacağımı bilmeliyim. Ben sıfır bir insan olarak yaşamak istemiyorum diyecek sevgili başak arkadaşım hedefinizi belirleyeceksiniz yolunuzu çizeceksiniz burada aldığınız karar üstüne bu yol sizi nereye getiriyor bakalım mı işte bu gördünüz mü maddi manevi güç yapmak demektir maddiyatı çekeceksiniz gücü kendinize çekeceksiniz bu şekil hareket ettiğinizde şeytana aldanmadığınızda fırsatlar üstüne fırsatlar yakalayacaksınız aylık bütçesi için mücadele eden sevgili başaklar yok böyle bir şey buyurun gördünüz mü hadi bakalım şimdi aylık bütçeyi de tamamladık sevgili arkadaşlarım borç değil mi bu borçlar ah bu borçlar kredi çektiniz borçlarınız var bir aylık o ocak ayı içinde borçlar ödenecek mi tek bir kartla bakalım kötü gelirse ikinciyi çekeceğim söz hmm. Az öncekime geldi hatırlamıyorum ama siz de mi bir şeyleri değiştirmek isteyecekseniz değişiyor mu? Yok öyle bir anda ha deyince değişmiyor değil mi canlar? Olmuyor biraz da borçlu yüklüyse kredi çektikse işte orada biraz halimiz harap durumları olabilir. Ardından benim sevgili Başak arkadaşım dürüstçe mücadeleye giriyor. Niçin? Aile büyükleriyle, patronuyla örnek veriyorum, dost bildikleriyle bana neden destek vermiyorsun bana destek ver destek vermekten söz eder ama burada da senin rüzgarlar estiriyor neden bana neden destek vermiyorsun gibi böyle bir süreç sizleri bekliyor destek verilecek mi olabilir evet sürprizli destekler gelecek az ya da çok çok demiyorum bakın çünkü bir yerde kartımız cimrilikten de söz eder kişi size hani 5 yerine 2 verir sevgili arkadaşlarım ama bir sürpriz gelecek hiç merak etmeyin. O da sizin şu dürüstçe yapmış olduğunuz konuşma, dürüstçe yapmış olduğunuz mücadele sonucu karşı taraf bir şekilde yola gelip sizlere bir sürpriz yapacak. Yıldız gibi parlayacaksanız ileri vadede, ileri vadeden söz eder haberiniz olsun. Sürprizler gelecek bu şekil yaparsanız sevgili başaklar sessiz ol diyor bir aylık süreçte sessiz ol diyor sevgili başak arkadaşıma bazen susmak en iyi cevaptır zihnini susturduğunda meleklerinin sevgisini duyabilirsin sevgili başak hadi bakalım başak arkadaşlarımızla zorladık zorladık bir şeyler geldi şimdi sıradaki kim varmış oğlak arkadaşlarımız onların kariyerine iş hayatına aylık bütçesine ve borçlarına bir bakalım onlara yardım elleri uzanıyor mu iş hayatları nereye gidiyor Bunları böyle serdik. Serdik şimdi de topluyoruz sevgili arkadaşlarım. Usulen de biraz karıştıralım. Evet, usulen diyorum. Sevgili Oğlaklar için Ocak ayında kariyer ve iş durumları. Borçlar, aylık bütçe. Şimdi önce kariyerden başlayalım. Sevgili Oğlaklar, etki altındayız. Acımı çekiyoruz. Ne yapıyoruz? Sevgili Oğlaklar, öğrenciler efendim hiç fark etmiyor. Bakın burada bırakmayacağım. Açacağım yine. Benim sevgili öğrenci arkadaşım. Veya çalışıyorsun. Sevgili oğlak kardeşlerim. Güzel insanlar. Veya iş başvurusu yaptın. işin yok da. Bakın burada acı çekiyorsun. Etki altındasın. Bekliyorsun. Bir şeyler bana gelsin diye bekliyorsun. Sevgili arkadaşlarım. Bir şeyler bana gelsin. Ama ben bunu nasıl çekeceğim değil mi? Ben bunu kendime nasıl çekerim? Gibi. Etki altında, kara kara düşünüyor koltuğunda. Tamam düşünebilir. Çünkü istiyor ki artık ben kariyerimde güçlü yere doğru gideyim. Bir şeyler bana gelsin. Hem maddi hem manevi güçten süzeler. Bir şeyleri çekmek isteyeceksin sevgili oğlak. Kendine tam çekmek istiyorum derken. Yani bir şeyler de ben her zaman söyleyeyim. hadi ince de olmuyor. Çekemiyorsun. Kendini kayıpla hissedeceksin. Bundan dolayı burada da bir üzüntü durumları. İç dünyamızda tabi ki bir üzüntü durumları, ikilemde olmalar, şaşkınlık, neden böyle oldu, o kadar da çabaladım, etkisi altında kaldım, bir türlü istediğim kariyeri veya istediğim masayı bir üstü veya iş başvurusu yaptım da ben bu işe niye başlayamadım gibi. Sizi bu vaziyet nereye getirecek sevgili oğlaklar? Bu tabi sizi hemen üzmesin, ne yapacaksın? Bak adalet geldi, doğru yargı yapmaya çalışacaksın Neymiş bu doğru yargı? Adalet kartı der ki geçmiş hataları değerlendir. Doğru yargı yap. Nasıl doğru yargı yapacaksın sevgili oğlak kardeşim? Ya ben bu ikisini kaybettim ama ben burada etki altındayım. Bir şeyin etkisi altındayım, değil mi? Çekmeye çalıştım, gelmedi. Kaderimde yok. Kaybettim. Üzüldüm. Neden böyle oldu? Çünkü o benim kaderim değil diyeceksin. Adalet kartı bunu der. Doğru yargı yap şöyle bir değerlendir içsel doğru yargı yap doğru o benim kaderim değil o benim doğru yolum değil ben onun sadece etkisi altında kaldım diyeceksin dünya buradan ibaret değil daha farklı fırsatlar yoluna çıkacak diyor buradaki üzülen sevgili oğlak öğrenci kardeşim çalışan kardeşim hepiniz için geçerli tamam farklı fırsatlar yakala onlar senin kaderin diyor sakın üzülmüyorsun Bunlar için üzülmeye değmez diyor. Neymiş anladın değil mi sevgili kardeşim? Kaderinizdeki size gelecek. Bu kaybettiklerin kaderin değil. Üzülmeye gerek yok. Evet sevgili oğlaklar, kariyeriniz için mücadele etmiş olan oğlak arkadaşlarımıza da gerekeni bildirdim. Şimdi farklı fırsatlarla karşılaşacaksınız sevgili arkadaşlarım. O fırsatları değerlendireceksiniz aylık bütçeniz için şöyle bir bakalım oğlak arkadaşlarımıza hmm, düzenli bir şekilde harcamalar devam gerçekleri kabullenmişler Oo güzel harika süpersiniz canlar sevgili oğlaklar oğlaklar hesaplı kitaplı insanlardır güzel ben bilirim oğlakları güzel düzenli bir şekilde cüzlanı düzenli harcıyorsunuz çünkü biliyorsun kiran var biliyorsun çocuk okutuyorsun biliyorsun mutfağa bir şeyler alman lazım Elektrik, su, doğalgaz tabiri caizse. Bundan dolayı dikkatlisin, düzenli harcama yapıyorsun. Sevgili bütçesi için. Emekli de olsan, ev hanımı da olsan, öğrenci de olsan. Ona göre ayağını yorgana göre uzatıyorsun sevgili arkadaşım. Kabule geçmişsin. Niçin? Bir şekilde benim bir şeyleri değiştirmem lazım. Kıya köşeye bir şey bırakmam lazım. Diyerek yapıyorsun. Uzun vadeli planlardan uzun vadeli güçlü adımlardan söz eder kartımız ne yapıyorsun dikkatli harcamadan dolayı yastık altı yapıyorsun kenara bir şeyler bırakmaya çalışıyorsun ve bu bıraktığın şeyler sevgili arkadaşım sizi huzura zafere getirecek tamam mükemmel geldi sevgili oğlaklar hadi bakalım aylık bütçeniz mükemmel geldi bu çizgide bu doğrultuda ilerlediğinizde Huzuru yakalayacaksınız. Zaferi bulacaksınız. Zafer sizin. Hadi bakalım sevgili oğlak arkadaşlarım. Şimdi borcu az ya da çok. Aylık değil mi? Bir aylık sürece bakıyorum. Ne yapıyoruz? Ocak ayında sevgili borç içinde kıvranan kredi çekmiş. Zamanında bir türlü krediler bitmemiş. Borç içinde kıvranan sevgili oğlak arkadaşıma... Ocak ayı için o bir aylık süreçte yardım eli uzanıyor mu? Bir mucize oluyor mu? Borçları ödeniyor mu? Hmm, sabret diyor. Sabret. Sabret güzel kardeşim. Her ikisi de sabırdan söz eder. Biraz sabırlı olursan para işlerinde başarıdan söz eder. Doğruluktan söz eder. Kendine güven der. Bekle. Beklediğin sana gelecek der sevgili oğlak arkadaşım. Tamam sabırlı olman lazımmış. Belli ki hemen... Hadi deyince Ocak ayı içinde borçlar ödenmiyor. Ama kötü bir şey de gelmedi. Hiç merak etme tamam. Hadi bakalım. Doğaya dön diyor. Meleğim doğaya dönüyor. Sevgili oğlak arkadaşlarıma doğada kendi özünü kendi doğanı bulacaksınız. Gücünü ve aradığın tüm cevapları. Hadi bakalım sevgili oğlak arkadaşlarım. Ardından para ile başarılar sizlere doğru gelecekmiş. Evet Boğa Başak ve Oğlak Arkadaşlarım. Efendim bu açılımımızı Tamamladık. Ocak ayı bir aylık Süreçte tamamladım Açılımı. Sizleri Çayfalı Aşk Hayatınız Kanalıma bekliyorum. 12 çay Bardağıyla Aşk Hayatınıza mesajlar Verdim. Daha sonra tekrar yıllık bir Yüklemelerimi de yapacağım. Sevgili Arkadaşlarım Çayfalı Aşk Hayatınız Linkler videolarımın altında mevcut bulunacaktır. Tekrar yeni Yılınızı kutluyorum. Sizleri Seviyorum. Sevgilerimi saygılarımı sunuyorum. Bir sonraki açılımlarımda